Evet sevgili arkadaşlarım Bugün Meşruul Menhel Lil Tealimi serisinin 5. kitabını sizler için okuyacağız Kitabımızın başlığı İnnehe Zehretun Vahidetün Şüphe yok ki muhakkak ki o tek bir çiçektir Zehretun tek bir çiçek tek bir çiçek Zehra Fatimetü Zehra Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Vesselam'ın sevgili kızın adı Ehli Beyt'in menbaa Te'lif Hüde şair, Yazan Hüde şair, Rusum Resimleyen İmed Yunus Naam Halle. Halle. Yehullu. Hulul. Vakti geldi. Yaklaştı, girdi. faslur Faslurrabii. Faslun, mevsim, sanat, bölüm. Faslun, faslani fusul. Fusulü seneti. Senenin mevsimleri. Fusulul medreseti, okulun sınıfları. Ve eh hazetil asafiru, kuşlar başladı, tuğarridi ötmeye başladı, şarkı söylemeye başladı. Bakın, evet, çünkü faslul rabi, huve faslul ferah, faslul neşat, faslul hayat, ala aghsan al-ashjari gusun dal demek ''Gusnani'' iki dal aghsan dallar ale aghsan al ''Ağaç as dalların üzerinde kuşlar serçeler ötmeye başladı çünkü ilk bahar geldi wa tughanni ve şarkı söylüyor alhanen müzik yani nedir besteler rai'aten harika şarkılar harika türküler harika ötüşler rai'aten harika demek harika harikulade wa mtala'at al-ghabe yemteli doldu al orman bil azahari çiçeklerle el gemiliği güzel çiçeklerle zehre zehretani azhar azhar gemin çoğu el azhar el gemile gemile gemiletani gemiletun tekrar geliyor çünkü cansız varlıkların çoğulunun sıfatı müfred menes ve fırashati ve kelebeklerle el mulawwati renkli kelebeklerle demek ki imtelaet el garabetu bil azharil cemileti ve fırashati el mulawwati bahar Tabi ilk bahar. Kharifun son bahar. Sayfun yaz. Şitâün kış. Li ilâfi kureyşin ilâfihim rehleteşşitâ'i sayf Yugarridu ötüyor. Bakın ne yapıyor serçemiz, kuşumuz ötüyor. Şeceretün ağaç, gâbetün orman, zehretün çiçek, ferâşetün kelebek, Husnun dal. Evet guslun dal. Bu sayfada bu hikayede şimdilik öğrendiğimiz kelimeler bunlar. Bakın ne'udaha ne'udil kelimetilleti öğrendiğimiz kelimeler tekrar ediyoruz. Rabî'un ilkbahar, yugarridu ötüyor, kuşun şarkı söylemez, serçen şarkı söylemez. Şeceretün ağaç, eşcarun ağaçlar, gâbetün orman. zehretün çiçek, ferâşetün kelebek, gusnun dal haracet çıktı haraca yahrucu huroc u huroc la tahruc haric mahracun mekhrajun mekhrajun yani, yani mahracu tawari desec arkadaşlar acil çıkış olur mahracul mustashfa dediğimizde hastane çıkışı mahracul e, medreseti desek okul çıkışı, mehrecetül matar dediğimize sevgili çocuklar arkadaşlar havalanı çıkışı. El hayvanati tüm hayvanlar çıktı min buyuti evlerinden. Yani mesela aylar ne yapıyor? Kış uykusundan uyanıyor artık. Yılanlar bile Kış şaşkınlığından, uykusundan ne yapıyor? Uyanıp yaşasın. Bahar geldi diyorlar. Bu بعدe neyimin uzun bir uykudan sonra tüm hayvanlar ne yapmış? Yuvalarından evlerinden çıkmışlar, çıktılar. Westemte ve yararlandı faydalandı, istifade etti. Neyle? Bir dif iş şemsi. Difi ısı demek. Şua mitfeetün soba deniyor. Elcevü defiun hava sıcaktır. Elcevü veridün hava soğuktur. Min cedidin yeniden. Yeniden ne yaptılar? Güneşin ısısıyla istifade ettiler, yararlandılar. Bakın, ayı kollarını açmış, yaşasın, güneş doğuyor, Yavru ayı da çıkıyor. Tavşanlar zıp zıp oynuyor. Evet, burada Şems'ün Yüneş Kent idi elezzer o el, el mü renkli çiçekler temle ollagabeti bu temle o elgabete ormanı dolduruyordu bu Kennetil ezher ol mulev var temle olgabeti temle -ul Genetil zehir olmuyor. Ona da renkli çiçekler ormanı dolduruyordu, dolduruyordu. Hüne burada zehretin hamra o, burada kırmızı bir çiçek ve hüne ke, ve şurada zehretin beyra ve şurada beyaz bir çiçek. وَاَلْوَانٌ كَثِيرَتٌ ve وَاَلْوَانٌ renkler kesiretün çoktur, zahiyetün göz alıcı renkler de çoktur. Temle النَّفْسَ insanın ruhunu dolduruyor. Neyle? حُبَّنْ lehe Kendisine karşı sevgiyle dolduruyor. Yani o kadar güzel, o kadar... Göz alıcı, o kadar ruhu okşayıcı renkler yaratmış ki Cenab-ı Allah, insanın gönlü o görüntülere, o çiçeklere karşı ne oluyor? Gönlü sevgiyle doluyor. Temle'u dolduruyor. Doğuluyor. En nefsi, nefis, gönül, hübben, sevgiyle, lehe, kendisine karşı. Yani çiçeklere karşı, bakın insan doğaya çıkmalı arada sırada arkadaşlar. Hamra o kırmızı, beydâ'u beyaz. Ve kâret idi ennehlâtu arılar tehrucu çıkıyordu külle her gün. Müz'ü sabahı sabahtan beri s s Her gün sabah erkenden ne yapıyordu? aralar çıkıyordu. Limaze tekrücü nahlatu nehlâtu e, münzü sabahı el -bâkir. Niçin sabah erkenden çıkıyordu? L'i toplamak, biriktirmek için er özü, min el özü, minel ezhâri çiçeklerden f'tesnâ'u sanat etsin üretsin Minhu ondan aselen lezîzen aselen asen bal nasıl bir bal levizen leziz bir bal üretmek için her gün sabah erkenden arılar ne yapıyordu çıkıyordu evet çalışkan arılar Sevgili dostlar, burada videomuzu durduruyoruz. Bakalım bundan sonraki hikayemizin bölümünde neler olacak, neler? Onu da bir sonraki videomuzda okumak ve sizlere iletmek üzere hepiniz esen kalınız. Kanalımıza abone olmayı arkadaşlarınızla. Duyurmayı ihmal etmiyorsunuz. Hepinizi sevgiyle Allah'a emanet ediyorum.